Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümüne karşınızdayız. Bu bölümde sizlerle birlikte Resident Evil 3 Remake oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Resident Evil serisi gerçekten oyun tarihi açısından köklü bir seri ve bu seri ilk 3 oyunuyla hafızalara kazınmıştır durumda. Biliyorsunuz 4. oyun ile birlikte seride pek çok şey değişmişti aslında. Yani tür korkudan biraz daha böyle aksiyon tarzına yönelmişti. Ve sonrasında da bu türü sevenlerden hayli tepki toplamıştı. Genel itibariyle Resident Evil oyunlarına baktığımızda ilk üç oyunun farklı bir konseptte, sonraki üç oyunun daha farklı bir konseptte ve son gelen 7. oyunun da daha çok böyle outlast tarzında hayatta kalma tarzı bir yapıma dönüştüğünü, evrildiğini hep beraber gördük. Muhtemelen önümüzdeki dönemde çıkacak olan Resident Evil 8 Village biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 lansmanında tanıtılmıştı. O da muhtemelen 7. oyun gibi daha çok böyle hayatta kalma tarzı üzerine kurulu bir yapım olacak. Resident Evil 3 Remake ise arkadaşlar az önce de belirttiğim üzere 3. oyunun tekrardan yapılmış hali. Burada aksiyon öğeleri var. Hayatta kalma öğeleri var. Lakin 4. 5. ve 6. oyundaki kadar aksiyonun bol bir yapım değil. Yani daha çok böyle bulmacalar çözüyorsunuz. İşte anahtarlar buluyorsunuz. Anahtarlar kapılar açıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki Oyunun sonlarına doğru ilk başlarda böyle önünden geçtiğiniz koridorda tekrardan dolaşıyorsunuz ya da bir kapıyı açıyorsunuz. Yolunuz o ilk başta oyunun başladığı yerdeki koridor çıkıyor Dolayısıyla böyle hani oyunda ilerledikçe size farklı levelleri götürmüyor yapın. Daha çok böyle oyunun başında kapalı yerlerde bulunan kapıları ilerledikçe açıyoruz diyebiliriz. Aslında Resident Evil 2'li oynadıysanız bu oyuna çok da fazla yabancılık çekmeyeceksiniz bilirim. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan oyunu biraz oynayalım. Sonrasında tekrardan dönelim ve biraz daha bahsedip programımızı sonlandıralım. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girdim. Bu arada Gamepad oynayalım. Bunu da size not olarak belirteyim. Siz eğer Gamepad'iniz varsa Gamepad oynamanızı tavsiye ederim. Gamepad çok daha rahat oluyor. Rizmine de bu oyunları. Bunu da paylaşmış olalım. Orada Jir biraz hasta ve bunu korumamız lazım. Bu bölümde zombiler gelecek dışarıdan. Onu o zombileri durdurmaya çalışacağız. Daha doğrusu gördüğünüz gibi yığdık kapının önüne her şeyi zombiler gelecek bu kapıyı açmaya çalışacaklar biz de bu kapıyı korumaya çalışacağız. Tabi bunlar klasik aksilikler işte tam böyle sistem kapanırken camlar kırılır ve zombiler içeriye girer. Siz de artık Allah ne verdiyse şuralardaki bombaları mermileri toplayarak şu patlayıcıyı alalım dursun bakalım yaradolu, yaradolu. Neyse. Şimdilik evet bununla bir takılalım bakalım. Bakalım kaç tane zombi gelecek kaç tanesini. Öldüreceğiz, göreceğiz. Bu tas görevler var bu oyunda arkadaşlar. Yani kapıları koruyoruz. İşte zombiler içeri giriyor. Şunu ateş edelim. Onları öldürüyoruz. Ve sonunda da ya bir patlayıcı yerleştiriyoruz. Ya da işte bizi gelip kurtarıyorlar. Bir şekilde yani bölümde bitmiş oluyor. Yani burada hani zombilerin Bitmesi söz konusu değil ya da hani zombiler gelmiyor, başka bir yerden kaçayım gideyim gibi bir şey de söz konusu değil. Yani bak böyle gelip kapıyı almaya çalışıyorlar hemen aldı. Konuda aşağıya hop yanıma gelmiş, ha, görmedim valla. Sonra bakalım şurada neler varmış, mermi. Silah mermisi önemli, bu oynadığımız zaman zaten otomatik tüfek mermisi öyle, öyle, öyle. Heh, bayağı çıkıyor. Bu arada bazı zombiler ölmüyor arkadaşlar yani kafasına 20 tane mermi sıkıyorsunuz ölmüyor bazıları da 2 mermi ölüyor. Şunu bir kere daha ateşleyelim. Bu öldü mesela. Buna bakıyoruz. Bu da öldü de ben biraz fazla sıktım ama deminki mesela 20 tane mermi sıkıyorum ölmüyor yani. Bir de pistole bunun mermisi. Hop. Dur, şurayı yani aynı gibi görünse de bu pistol daha etkili mesela pistole 2-3 kere sıkıyorsunuz kafasına ölüyor. Ama bunda 20 tane mermi boşaltıyorsunuz, ölmüyor. Yani şuna bak, beş tane. Yani 15 tane mermi harcıydım şu zombi için yazık gerçekten. Lölölölölölölölölölölöl! Çok yakınıma girmeyeyim. de yakına girdikleri zaman arkadaşlar eğim kayıyor. Eğim kayması da pek önemli. Pek sıkıntı çıkartabilir size yani. O yüzden zombileri olabildiğince yakınıza, şunu kombin edelim. Ee, geçirmemeye çalışın. Yakınıza gelirse her, sıkıntı olabilir sizin için. Gelin ve bak kapıya gittin. Ne işin var senin orada? Gel buraya. Allah Allah. Zombisin sen. Sende zeka olmaması lazım. Ne işin, ne alakasın? Şunu ördürelim. Aferin böyle bana doğru gelin. Ön önce beni geçmeniz lazım oraya açmak için. Bunu biliyor olmanız gerekiyor. Şunu da ördürelim. elektrik gitti. Neyse ki fenerimiz var. Bu da neydi? Anam içeriden ne çıktı öyle? Canavar yarattık. Çantamızı alalım, biraz alanımızı genişletelim. Orada iki tane cep kazandı. Bize hop. Bunlar arkadaşlar en kolay bombayla ölüyor. Hemen sağlam, şu deme sağlığım yendi mi şu spreyli? Ee, bomba kullandığınız zaman direkt ölüyorlar. Şu an ben de bomba atacağım. Yani uğraşmaya hiç gerek yok. Atın bir tane ama Bak tak gitti. Yani silahla öldürmeye çalışırsanız bunu iki saat uğraşıyorsunuz. Hoop, cemreit'te bir sürü varmış zaten burada ne güzel. Anam bunlar da en nefret ettiğim şey. Bas bas bas bas bas. Ay bas, ay ay ay ay ay ay ay. beynimi yiyor az kalsın ama Neyse ki böyle. Bunlar uzakta bile olsanız sizi alıyorlar, çekiyorlar işlerini. Onu öldüreceğim birazdan. Yaklaşık şu, en önce şu zombileri bir alalım içerisi çok kalabalıklaştı çünkü. Yoksa birazdan kimur diye gidebilirim burada benim için. Hop tehlikeli olabilir. Bak orada, oradan bana atar o yani. Gördün mü? oradan bana atmaya çalışıyor. Yani böyle terbiyesiz olmuyor. Olmaz yani. yani. Ona da onu da el bombasıyla götüreceğim şimdi. Şöyle atalım. Yaşattık. Şu, Şuraya şu bomba sin atalım. Çakat. Yeber. Ölmüştür herhalde. Evet. Bu arada hala gelmeye devam ediyorlar. Yani artık bir sonları gelse güzel olur ama hala geliyorlar. Bakalım burada durdurulmuş bir şey var mı? Bomba bomba var mı bakalım. Yok. İki dakika bırakmaya gelmeyi hemen kapıya sarılıyorsunuz bir arkadaşım ya. Allah Allah. Ya, burada normalde üç memleyle ölür de biz iki üç tanesini zaten ısıra geçtik boyutta. Benim atam diyebilirim. Şuradakileri alalım. Tık tık tık. Olabildiğince kafayı nişalanın arkadaşlar. Çünkü vücuda attığınız memleler çok fazla etkili olmuyor. Hele ki böyle büyük yaratıklar geldiğinde onlara... Tamamen. Hop dur ne yapıyorsun sen orada ya. Anam bu, kafama geliyordu bomba sıkıntısı. Kendi bomba ile öldürüyorum onları. Aha yaratık. Onu hemen bomba bomba bomba bomba. Uit, şöyle bir sallayalım. Ölüyor, tamam. ya bunlar bomba olmadığı zaman çok zor oluyor arkadaşlar. Yani eğer bomba yoksa hemen çevrede bulmaya çalışın ya da yedekte bir tane el bombası falan tutun böyle yaratıklar için. Çünkü uğraşıyorsunuz bir sürü tarıyorsunuz falan filan sıkıntı Hadi yeter artık ya. Bitsin artık ya. 500 tane zombi öldürdüm sadece şurada. Dönüş yap. Tak tak tak. Takı, tak tak Takı, tak. Tak tak tak. Adam ölmemek için gap map yazmış ortada dolaşıyor ya. Ne zombi. Evet şimdi kimdik? Şimdi evet ar video geldiğine göre bitti. Şimdi şimdi şimdi. şimdi. Onu da kurarız. Ne demek? Şuradan alalım. C dövüp birleştirelim ve duşa basalım. Geri sayım başlasın ve başladı. 30 saniyeden geri sayım. Son bir geliyor. tabii burdan ünlü alalım. Evet. Bunları tutmamız. Yani tamamen bu saatten sonra bir şey olmaz. Bu bölümü geçtik diyebiliriz. Atlayarak çünkü orası yine de biz. Son 10 saniye kala. Burada iyi. Hop yayını keseyim. Burada yayını keseyim. Biraz daha heyecanlı olsun oynayanlar için de spoiler olmamış olur diyorum ve yayını bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Resident Evil 3'cü Mac aksiyonu fazla yüksek olmayan ve böyle daha çok hayatta kalma üzerine kurulu bir yapım. Gerçekten oyunu böyle uzun soluklu oynadığınız zaman özellikle deneme sistem kaçtığınız bölümlerde bir köşe bucak bulsam da şu kayıt odasına saklansam diye düşünüyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz Nemesis aynı ikinci oyundaki Mr. X gibi ölmüyor. Ölmediği için de sizi böyle bir strese sokuyor. Her sanki gelecek arkanızdan yakalayacak da sizi yerden yere vuracakmış gibi bir duyguya kapılıyorsunuz. Bu da gerçekten üzerinize bir baskı oluşmasına neden olabiliyor. Hatta öyle bir şey ki Nemesis'i gördükten sonra bu çevrede gördüğünüz zombiler falan size böyle daha çok böyle çocuk oyunu gibi gelmeye başlıyor. Vurup geçiyorsunuz ya da ilk başta böyle öldürmeden Geçmediğiniz zombilere hiç umursamadan yanından böyle sıyrılarak geçmeye başlıyorsunuz. Çünkü arkanızda Nemesis gibi bir canavar var. Nemesis arkadaşlar çoğu yerde sizi takip ediyor. Yani kapıyı açıyor bakıyorsunuz bir odaya girdiğiniz zaman tak diye kapı açıyor arkanızdan Nemesis de geliyor vesaire. Dolayısıyla oyunda nerede karşınıza çıkacağını kestirmek güç. O yüzden böyle bazı odalarda fazla şeyler de aramaya vakit kalmıyor. Hemen bu odadan alacağımı alayım da çıkayım kafasında oynuyorsunuz. Dolayısıyla etrafı keşfetmeye de fazla vaktiniz kalmıyor. Eğer bu tarz aksiyon temalı, aksiyondan ziyade hayatta kalma temalı oyunları seviyorsanız Resident Evil 3 remake'i mutlaka denemeniz gerekiyor. Lakin böyle hani strese giriyorum, ben bu oyunları oynarken rahatsız oluyorum diyorsanız uzak durun bu türden. Çünkü öyle salt aksiyon olan bir oyun değil arkadaşlar. Sizi gerçekten strese sokabiliyor. Çünkü düşünsenize her an arkanızdan biri gelecek ve sizi öldürecekmiş gibi bir İssiyat bırakıyor sizde. Dolayısıyla sürekli böyle arkanıza bakıyorsunuz. Merminiz bir yandan azalıyor. Canınız azalıyor. Sağlık bulamıyorsunuz. Vesaire bir sürü böyle sizi isyana sürükleyen nedenlerle karşılaşabiliyorsunuz oyundan. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde sizlerle birlikte Resident Evil 3 Remake e baktık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarınızdan takip etmeyi unutmayın.